Arkadaşlar merhabalar. Şimdi klasik bir e, trigonometri sorusuyla birlikteyiz. Klasik, e, böyle her soru bankasında olan şekilli trigonometri sorusudur dostlarım. Böyle işte birim karelere ayrılmış bir yüzey görüyorsunuz. Bu birim karelerin içerisinde bir tane alfa koyuyor ki bu alfa da olur sadece ya da iki açı olabilir, beta da olabilirdi bu şeklin içerisinde. Alfanın herhangi bir trigonometrik değerini soruyor bize dostlarım. Şimdi yapacağınız şey şu. Öncelikle şu alfaya bir bakın. Güzel bir dik üçgenin içerisinde mi diye bir kontrol edin. Mesela şuradan şimdi bir kontrolümüzü yapalım biz. Mesela alfa şu dik üçgenin içerisinde. Peki bak bakalım sen bu dik üçgenin kenar uzunluklarını biliyor musun? Yani şu kenar kaç birim, şu kenar kaç birim ki biliyorsan Tamam eyvallah hemen trigonometrik değerlerini bulabilirsin ama bilmiyoruz değil mi dostlarım? Tabii ki istesek bunu bulabilir miyiz? Şimdi benzerlikten bulurum tabii ki bu kenar uzunluklarını ama şu anda çok da uğraşmaya gerek yok. Peki alfa başka hangi dik üçgen içerisinde? Bak dostum alfa şu dik üçgenin de içerisinde. Bu dik üçgenin de bir açısı. E hocam peki tamam bu kenarın bu dik üçgenin kenar uzunluklarını biliyor muyum? E şurayı biliyorum 2. Peki şu kenarın uzunluğunu biliyor muyuz? Hayır. Bu kenar uzunluğunu bilmiyorum. Bak yine benzerlikten bulma muhabbetine gireceğim. O yüzden bu dik üçgeni de geçtim. İşte genelde de böyle olur zaten dostlarım. Yani alfa ilk bulunduğu yerde asla güzel bir dik üçgen içerisinde olmaz. Peki ne yapacağız öğretmenim güzel bir dik üçgen içerisinde değilse? Biz bu alfayı hemen Dik üçgen içerisine sokacağız dostlarım. Yani şunu yapacağız. Alfayı tutacağız. Başka böyle işte yöndeşlikten olsun, z harfinden olsun başka bir yere taşımaya çalışacağız. Bakın buradaki alfa aslında şuradaki açıya eşit değil mi dostlarım? Şu açıya. Yöndeş açılar olduğu için bunun da alfa olduğunu ben biliyorum. Ve bakınız bu alfa dediğimiz şey aslında çok güzel bir dik üçgen içerisinde. Şu dik üçgene bakın dostlarım. Şöyle gösteriyorum dik üçgeni. Mümkün olduğunca güzel çizmeye çalışalım. Şöyle kalemimizi de alalım. Hop kalemi alamadık. Şu. Bakınız sarı renkle boyadığım şu güzel dik üçgenin bir açısı arkadaşlarım. Bizim alfa dediğimiz açı. Ve ben bu kenar, bu üçgenin Kenar uzunluklarını çok iyi biliyorum. Şuradaki kenar uzunluğum 4 birim, şuradaki kenar uzunluğumuzsa 3 birim dostlarım. Dolayısıyla artık alfa'nın istediği her şeyini bulabilirim. Sinüsünü, kosinüsünü tanjantını, kotanjantını. Hemen özel dik üçgenimizdir bu. Şuranın da 3, 4, 5'ten 5 olduğunu biliyoruz. Alfa'nın bize bir sinüsünü sormuş bir de kosinüsünü bulup toplayın demiş. Hemen şu kenara sinüs alfayı bir bulalım dostlarım. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Alfanın karşısına 4 düştü. Hipotenüsüne ise 5 düştü. O halde 4 bölü 5 sinüs alfa. Hemen kosinüs alfayı bulalım. kosinüs alfa eşittir. Bu da komşu bölü hipotenüstü ki komşusuna görüyorsunuz 3 düştü. Hipotenüsümüz zaten 5'ti. O halde 3 bölü 5 diye de bunu belirtiyorum. Benden de bu ikisinin toplamını istiyor. 4 bölü 5, 3 bölü 5. Paydalar eşit olduğu için cevabım 7 bölü 5 çıktı dostlarım. Cevap Denizli'den geldi arkadaşlar. Evet basit bir soru ama her soru bankasında bulunan. Şimdi gittikçe bunu zorlaştıracağız dostlarım bu alfayı. Daha farklı sorular çözmeye çalışacağız. Evet hadi bakalım görüşürüz gençler. Öpüyorum hepinizi.